gel kızım aferin sana aferin çıtıra çıtır topla oynamayı çok seviyor Bizi izleyen, kanalımıza abone olan ve videolarımızı beğenen herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.